Ben Astrolog Arif Aydın. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Satürn 10. evde konusunu ele alacağız. Evet değerli arkadaşlar bir süredir Satürn'ün evlerde ve anlamlarını sizlere anlatıyorum ve bu Satürn bitmek bilmeyen bir serüven. Çünkü genellikle bizi hayatta zorlayan alanlar Satürn'ün konularıdır. Peki bizi hayatta niye zorlar biliyor musunuz? Çünkü hayatta bizim direnç oluşturmamız gereken bazı alanlar olur ve bu alanlar Satürn transitleri esnasında olur. Bazılarımız bu alanlarda direnç gösteremez. Bayrağı suya indirir. Ben bitiriyorum der ama bitmez. Ne kadar sens bayrağı suya indirsen o kadar batarsın. Çünkü amaç orada senin oradaki direnme katsayını, direnme şeklini yükseltmektir. Çünkü sen orada direndikçe ne olacak diyor musun? Sen direndikçe sen güçleneceksin. Aynı bir kas yapar gibi güçleneceksin. Biz buraya nereden geldik? Satürn transitlerinden geldik ve Satürn'ün transitlerde etkilerini anlamaya çalıştık ve 10. ev konusuna geldik. 10. ev arkadaşlar bildiğiniz gibi MC ile gösteriliyor ve haritanın en tepe noktasına denk geliyor ve orası neydi? Orası tabii ki kariyer alanıydı. Kariyerle alakalı konularda sınanıyorsunuz demektir. Evet yanlış duymadınız. Kariyerle ilgili Türkiye'de sınanmayanımız var kariyerde yap, çocukta yap dediler ama kariyer diye bir şey yok. İşte görüyorsunuz ki herkes bir yerlere gelebiliyor. Ve nasıl geliyor? Bazıları işte atanarak geliyor. Bazıları işte tepeden inme geliyor. Bazıları hakkı olmadan geliyor. Bazıları da belli alanlarda e, o alana karşı, o alana karşı kabiliyeti olmadan ya da o alanla ilgili yeterli bilgisi olmadan tepeden inme gelebiliyor. Ve bu durum arkadaşlar ciddi anlamda bir problemi sebep olur. Hatta buradaki konu yani kariyer alanlarıyla alakalı durum bizim inanç sistemimizde de çok ciddi anlamda yeri vardır arkadaşlar. Örnek verim, vermek gerekirse e, nedir hocam? Yani kariyerle Satürn'ün 10. evde olmasıyla e, konunun ilgisini şöyle ki arkadaşlar bir e, kişi Hakkı olmayan yerden menfaat elde ederse ve o menfaat elde edeceği yere hakkı olmadığı halde başkalarının üzerine basarak gelirse evrensel bir helak mekanizması tetikler arkadaşlar. Ve bunun leduni anlamda zina kelimesinin karşılığı aslında budur bir kimsenin hakkı olmayan konumdan menfaat elde etmesine denir. Ve aslında bunun e, lutvilik kavramı da aynen bu şekilde e, hakkı olmayan konumdan menfaat elde ederken de bir başkasının üzerine basarak bir yerlere gelme konusunu verir ve evrensel bir helak mekanizması tetikler. Hani diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İşi ehline vermezsen Kıyameti bekle. Bak işi ehline vermezsen. Demek ki ehil olmayan kişiyi bir yere verirsen orada bir kıyametin kopmasını bekle diyor. Ben demiyorum. Kim diyor? Peygamberimiz diyor. Evet. Şimdi burada konuyla alakası şu arkadaşlar. Bir insanı kariyer noktasında gelişimini sağlamak, o alanda direnç göstermesi, o alanda sorumluluk alması, o alandaki kendini gösterme noktasında Yeterince e, kabiliyete kavuşmamış olması ya da daha fazla kabiliyetli olması gerektiği bir konu olabilir. Bu alanda Satürn orada onu ciddi anlamda zorlayacaktır. Ve Satürn onu o alanda zorlamazsa arkadaşlar ki o zaman ne oluyor? Kişi o alana son derece mukavemet edebilir. O konuyla alakalı ulema olmadığı halde ya da bilgisi yeterli olmadığı halde o alanı atandığında o alanda bir helak mekanizması tetikleniyor. Peki hocam helak mekanizması nasıl tetikleniyor? Ne oluyor? Yani adam belasını mı buluyor? Hayır öyle değil. Şimdi bir bakkal dükkanı düşünün arkadaşlar. Bakkal dükkanında çırak, kalfa, usta ve patron var. Bu şekilde dörtlü bir silsile var tamam mı? Bu silsileye, bu işletmeye ilk kişi, giren ilk kişi çırak olarak başlıyor. Ve arkasından çırak olarak başlayan bu kişi Yükseliyor. Kalfa oluyor. Kalfadan sonra usta oluyor. Ustadan sonra gidip kendisi dükkan açacak. Patron olacak. Bu şekilde olması gerekiyor. Ama kişi çırak olmadan torpilleme yoluyla, torpilleme yoluyla arkadaşlar doğrudan kalfa olduğunda ya da doğrudan usta olduğunda içsel bir hiyerarşi bozulmaya uğruyor. İksel hiyerarşi bozulmaya uğradığında ne oluyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim ne oluyor? Usta Kalfa'dan iş bekliyor. Kalfa çıraktan iş bekliyor. Tabi işe ilk giren çırak ne oldu? Gördü. Kendisi yıllarca işte raf temizledi. Müşterilere güler yüzlü davrandı. Yerleri sildi. Rafları sildi. Güzel işler yapıyordu. Sonra birisi işe alındı ve alınan kişi bir anda şak diye yükseldi. Demek ki dedi çırak. Bu işte yükselmenin yolu İşimi düzgün yapmak değil de birlerinden torpille olarak gelmekmiş diye düşündü. Demek ki yükselmenin yolu yalakalık yapmakmış diye düşündü. Düşündü değil mi? Ondan sonra rafları silmek yerine yapması gereken görevleri yapmak yerine ne yaptı? Ben size söyleyeyim. Yalakalık yaptı. Başka şeyler yaparaktan torpille üst mekanizmaya çıkmaya çalıştı. Bunu başardı diyelim. Başarabilir. Kalfa oldu, usta oldu bir anda. Üç günde oldu. Ondan sonra yerine bir tane daha çırak aldılar. O çırak çalışacak mı arkadaşlar? Çalışmayacak. Ne yapacak? O da aynı yollara gidecek. Dükkana giren müşterilere güler yüzle davranılmayacak. Müşteri dükkana girdiği zaman raflara bakacak, tozlu paketlere bakacak. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Her şey bir karmaşa içerisinde. Almak istediği şeyle alakalı soru soracak bilen yok. Her şey tamamen kargaşa kurgaşa olacak. Ve şöyle düşünecek müşteri. Ya burası nasıl bir yer diyecek ya. Çırağa, ustaya, kalve ekşecek. Ama o çırak usta kalfa da zaten torpille bir yere geldikleri için. Yani sadece bunu çırak usta kalfa olarak düşünmeyin. Hayatın her alanı böyle. İşte müdür var, müdür yardımcısı var, personel var, personel asistanı var vesaire. İşte platform sorumlusu var. Her yerde var bu hiyerarşi. Müşteri ne yapacak? Bu niye böyle diyecek? Ve o elemanlarının hiçbirinden güler yüz göremeyecek. Onlar da beğenmiyorsan başka yerden al falan gibilerinden bir şeyler söyleyecekler. Öyle söyledikleri zaman ne olacak? Müşteri bir daha oraya gitmeyecek. Müşteri bir daha oraya gitmediğinden olacak. İşletmeye, zarar etmeye başlayacak. İşletme zarar ettiğinde ki o giden müşteri o konuyla alakalı olumsuz da reklam yapacak ve işletmenin işleri kötü gitmeye başlayacak. Bakın helak mekanizması otomatikmen bir hissiyatla birlikte nasıl tetiklendi. Yani bu helaklar falan var ya arkadaşlar bunlar e, bu şekilde tetikleniyor ben size söyleyeyim. Hani illa böyle depremler oluyor falan ya. O depremler bunun gibi durumlarla oluşuyor arkadaşlar. Yani depremlerden kasıt mesela İzel Zilletil Erzu diye bir sure var biliyorsunuz İza Suresi. Orada sadece yeryüzünün zelzelesinden bahsedilmez. Mesela sen gitmişsindir. Aşık olduğun bir kızı görmüşsündür ya da bir erkeği görmüşsündür. İçinde depremler olur, zelzeleler olur ya da işte çok beğendiğin ya da eşini ya da işte ne bileyim işte sevgilini bir başkasıyla görmüşsündür. Zelzeleler olur içinde. Oradaki ayetler bu şekilde hissiyatları anlatıyor ve asıl tetiklenmeleri meydana getiren yani depremleri, içsel depremleri ya da hatta evrensel depremleri de. Çünkü sizin yaydığınız enerjiler de evrene, doğaya titreşim olarak gidiyor. Bu şekildeki titreşimler oluşuyor tamam mı? İşte sizdeki yani bu anlattığımız mevzudaki deprem helak mekanizması bozuk hissiyatlar nedeniyle bozuk hissiyatların hiyerarşiyi bozması nedeniyle içsel hiyerarşiyi bozması nedeniyle ne oluyor? Otomatikmen tetikleniyor. Yani içeride bir sistem var. Mesela sen yüzme bilmiyorsun denize atladın. Ne oluyor? Deniz seni otomatikmen boğmaya başlıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? İşte o yüzden arkadaşlar helak sistemleri otomatik tetikleniyor. İnsanlar yanlış mayınlara bastıklarında tetikleniyor. İşte bu bu da onlardan bir tanesi. Satürn transite alırken bazen iş değiştirtirir size. Bazen çok emek verdirir. Bazen de oradaki birtakım haksızlıklar vesairelerle ilgili ciddi anlamda görüşmeniz gerekebilir. Bakalım Stefan ne diyor bu konuda? Satürn tepe noktası MC 10. eve girmesi genellikle ihtiraslarınızı, kariyerinizde bir şey başarmak ümidiniz, toplumdaki yeriniz, otorite dereceniz, amaçlarınızı elde etmek için izlediğiniz özel çalışma yapınız ile ilgili ciddi bir yaklaşıma öne çıkartır diyor. Ki zaten az önce bahsettiğimiz konu. Neydi o? Kariyer noktanızdan geçerken Satürn bunları ön plana çıkartıyor. Bazen bu yaşamın bu alanlarında bir hüsran dönemi ve hoşunuza gitmeyen görevleri yüklendiğiniz zamanki endişe zamanı olarak hissedebilirsiniz işte. Bir iş yapıyorsunuz ama sevmediğiniz işi yapabiliyor olabilirsiniz. Belki sevmediğiniz işi yapacaksınız ki sevdiğiniz işe yönelebilesiniz. Ya da yaptığınız işin kıymetini bilesiniz. Ancak bu durum genellikle oluşturduğunuz kariyer ve mesleki yapının daha fazla zorlayıcı, gerçek doğanıza yeterince uygun olmadığı durumda söz konusu olabiliyor. Ve bazı astrolojik geleneklerin bazı inanmaya yönelttiğinin aksine arkadaşlar bu dönem ihtiraslarımızın engelleneceği anlamına gelmiyor ve bu dönem daha çok ihtiraslarınızın sırlarını ve anlamını belirlemek için fazladan çalışmanız gerektiğini gösteren zaman dilimi olabiliyor. Ve burada o kariyeri elde etmek için gerçekten ciddi anlamda planlı çalışmanız gerektiğini o satürn transiti yaparken ele alıyorsunuz. Hatta bazı insanlar bu dönemde kariyer amaçlarının son derece olumlu bir şekilde sonuçlanmasını da deneyimleyebiliyorlar. E, tanınma, tanınmaya başlayabilirler. E, doyuma ulaşabilirler. Ve genellikle e, arkadaşlar bu dönemlerde şöyle bir şey var. Çok böyle düzenli bir şekilde işinizdeki konular rayında gitmediği çok da yaygın olarak bilinen bir konu. Ee, yine şöhretle alakalı bazı durumlar tetiklenebiliyor. Ve bu e, şöhretinizle ilgili durumlarda olumlu olmayan şeyleri yansıtan şeklinde olabiliyor. Şuradaki şöhretten kastınız. Mesleğinizdeki kariyeriniz, başarınızla alakalı şeyler. Evet arkadaşlar 10. evdeki e, kariyerle alakalı Satürn transiti sizi işsiz bırakabilir ve yine bu dönemde arkadaşlar e, kariyer veya mesleki yapınız bu dönemde karmaşık görünüyorsa sebebi gerçek kişisel amaçlarınızın toplumsal açıdan değerli ideallerinizin olayın içine yeterince mamış olmanızdan da e, kaynaklanıyor olabilir ki bu kısmı gerçekten çok önemli. Yani e, o kariyerde ilerleyebilmeniz için sadece o işi yapabilmeniz değil, yaptığınız işin de toplumsal anlamda yer bulması da sizin o alanda ilerlemenizi sağlayacaktır. Mesela e, bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben yıllar önce izlemiştim. Bir gün CNN'de Sony'nin CEO'sunu çıkarlar. Sony dünya CEO'su. Adam e, anlatıyor. Biz diyor öyle teknolojiler bulduk ki, öyle teknolojiler geliştirdik ki diyor. Bunların diyor çoğusunu piyasaya veremiyoruz diyor. Piyasaya sadece halkın satın alabileceği ya da kendi pratik hayatına uygulayabileceği şeyleri veriyoruz diyor. Yani onların o laboratuvarlarında ARGE çalışmalarında, araştırma geliştirmelerde keşfettikleri her şeyi anlatamıyorlar ya da anlayamıyorlar ya da işte bize ifade etmiyorlar. Neden? Çünkü bir şey buluyor. Yani diyelim ki 1000 megapiksel bir kamera bu. Ne yapacağım? bin megapiksel kamerayı. Anlatabiliyor muyum? Ya da baktım bu mikroskopluk bir mikroskop gösteren bir e, telefon e, kamerası yaptı. Yani aklıma bu geldi yani şu anda. Başka şeyler de olabilir. Netice itibariyle ne oluyor? Bunu piyasaya yayamıyorsunuz. Yani ben bunu keşfettim diyor adam ama keşfettiği şeyin neyi olduğunu anlayan yok. Yani öyle bir şey keşfetmiş ki biz daha adamın keşfettiği şeyin ne olduğunu anlamaktan aciziz. Hani böyle durumlar oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, o kariyer alanınızda ilerlediğinizde, ilerlerkenki noktada yaptığınız, ettiğiniz işlerin toplumsal normda yer bulması lazım. Özellikle Satürn transiti alırken. Yine Dikkat etmeniz gereken şey Satürn transit alırken. işsiz kalmamaya dikkat edin. Atılabilirsiniz, kovulabilirsiniz. Hatta 10. evden Satürn transit'i alırken ya da 10. evinizdeki bir gezegene Satürn transit'i kare yapmışsa da dikkat edin. Anyası, konyazı olmaz. Hocam bunu nereden bileceğiz? Doğum haritası danışmanlığı alacaksın. Ya da astroloji eğitimlerimize katılacaksın. Ve astroloji öğreneceksin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğun için ve bu videoyu sevdiklerinle paylaştığın için ikinci kere teşekkür ederim. Videolarımı beğenin arkadaşlar ve sizden ricam altına yorumlar yazabilirsiniz. Sizler yazdıkça, izledikçe, paylaştıkça bende motivasyonum artıyor ve daha fazla video yapasım geliyor. Ama çok fazla izlenmediği zaman yani... O zaman acaba diyorum izlenmiyor mu gibilerinden düşünüyorum. Bu da beni motive etmiyor. Şimdi dervişe sormuşlar. Eşek konuşur mu demişler. <gülüyor> Dinleyen olursa konuşur demiş o da. O hesap yani bakıyorum gerçekten. Şu YouTube'da o kadar böyle lüzumsuz şeyler anlatan, gerçek dışı şey, şeyler anlatan, yalan dolan anlatan bir sürü şey var. Atlarında bir sürü izlenmeler var. Ee, acaba hani biz çok mu doğru konuşuyoruz da bu kadar e, belli bir noktaya kadar geliyoruz diye bir e, soru işareti geliyor aklıma. Şimdi madem işten açıldı, Satürn kariyer aklıma gelmişken size bir hikaye anlatayım. Bir gün çok dürüst çalışan bir tane çiftçi varmış ve bu çiftçi ineklerinden Süt üretiyormuş. Sütçüymüş yani adam. Sütçü. Ama bu Cemil Mazın bahsettiği sütçülerden değil yani. Gerçekten. Dürüst bir sütçüden bahsediyoruz. Ve işleri çok kötü gidiyormuş sütçünün. Sonra evliya bir adam varmış orada. Gitmiş o evliya adama. Demiş ki ya demiş ben çok iyi süt yapıyorum. İşte şu kadar kalınlıkta kaymağı oluyor. Bu kadar yoğun e, hayvanı yediriyorum. Bu kadar şey yapıyorum. Bu kadar iyi besliyorum. Bu kadar dikkat ediyorum. Bu kadar hijyenik yapıyorum. Bu kadar özen gösteriyorum. Ama diyor benim işler çok yolunda gitmiyor diyor. Hmm diyor. Evliya ve ona diyor ki sütün içine diyor bir damla su kat diyor. Bunun üzerine adam gidiyor ve sütün içine bir damla su katıyor. Sonra... Biraz işleri açılıyor, satmaya başlıyor sütü. Sonra Gida geliyor diyor ki ya işler var ama diyor hani yetmiyor. Ne yapsak? O da diyor ki iki damla kat. Ondan sonra bir daha oluyor yani üç damla kat, dört damla kat derken derken adamın işler bir açılıyor. Allah sen sağ ben selamet. Vıldır vıldır gidiyor. Sonra Evliya bir gün onu görüyor. Ne oldu diyor? Sen de diyor, dediklerini uyguladım. İşler diyor öyle böyle açılmadı Şimdi diyor ne yapıyorsun? Diyor ki artık diyor suyun içine bir damla süt katıyorum diyor. O hesap arkadaşlar biz sütün içine su katmadan size anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan bu hikayeden çıkacak en temel şey şu. Bilgi diyelim biz buna. Bir malzemeyi sattığınız... Yani helal bir malzemeyi sattığınız zaman helal bir kaynaktan beslenmeyi arzu edersiniz. Bunun için dua edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Orada da, orada da o sütçün hikayesinde, o sütçüye o paranın gelmemesinin sebebi o kaynakların yeterince yani o kaynakların dedim onun hitap ettiği kesimi ya da şehirde yaşayanlar haram helal konusunda çok fazla dikkat etmeyişlerinden dolayı da o adama Oradaki haram olan kaynaktan mallar gelmiyormuş aslında. Böyle bir hikaye var. O hesap biz burada elimizden geldiğince sizler için en güzel, en doğru kaynaklardan e, sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Astroloji de biz icat etmedik. Astroloji kadim bir ilim. Bazıları işte şunu ben icat ettim, bunu ben buldum falan filan diyor ama hiç alakası yok. Yani evet birçok bilgiden sentezlenmiş durumlar var. O durumları, sentezlenmiş bilgileri aktarılabilir. Ya da işte birçok bilgiyi alıp da onun sentezini çıkartabilirsin. Ama eski kadimler bu bilgileri saklamışlar bazı nedenlerden ötürü. Çünkü astroloji bazen bir bıçak gibidir. Yani bir adamı öldürebilir, bir ekmeği kesip de hayatınıza fayda sağlayabilir. Özellikle e, dini kesim, e, astrolojiye dini değil derken dinci, dindar olanlar değil. Hani hakiki dindar olanlar değil. Dinci kesim e, astrolojiyi sevmez. Çünkü astroloji bilenler istismar edemezler. E, peşlerine takıp kendilerini mürit yapamazlar. E, bundan dolayı da astroloji sevmeyen bir kesim de vardır. Kur'an özellikle çok ciddi anlamda Nahl suresinin 12. ayetini okumanızı tavsiye ederim. Yasin suresinde ay ve güneşin yerlerine, ilgili bilgiler vardır. Rahman suresinde yıldızların yerlerinde yemin olsun ki bilseniz, bilesiniz bu yemin ne büyük bir yemindir diye ayetler var. Hatta size şunu söyleyeyim. Kadir gecesinin başlangıcı bile e, aslında e, bu normal e, hicri takvime göre olmaz. Astrolojik takvime göre olur. Çünkü Kur'an nazil olduğunda o toplum astrolojiyi çok iyi biliyordu. Ve hatta e, şunu da söyleyeyim okabe edebilirsiniz. 360 put var. 360 putun her biri bir günü bir hissiyatı temsil ediyor ama bunları daha sonra oradaki rant sağlayanlar bunlar üzerinden para kazandığı için ya da para kazanıp bunları istismar ettiği için e, film kopuyor aslında. Biraz böyle durumlar da var. Tabi bunlar derin konular. Bunlar e, bizim eğitimlerimizde bahsettiğimiz e, konular. Bunlar size anlattığım bir astroloji sohbeti, onu da size söyleyeyim. Astroloji eğitim değil. Astroloji eğitimlerimiz çok daha güzel, derin geçiyor. Katılmak isteyen olursa, hem de danışmanlık almak isteyen olursa 0543 20 90 444 ne Telefonumuzdan bizimle temasa geçebilir. Danışmanlık veya da e, Astroloji eğitimleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.